Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bu arada videoma hoş geldiniz arkadaşlar bu zorlu süreçte işte evde evlerimizdeyiz dışarı çıkamıyoruz doğru karnelerimizi okuldan alamıyoruz arkadaşlar Ama yani bazı kişiler okuldan evlerine getiriyorlar arkadaşlar Fakat şöyle bir gelişme yaşandı yani biraz önce arkadaşlar e, bilgisayara benim karnem geldi Teşekkür mü takdir mi onu tam göremedim ama takdirmiş. Bakın takdirname burada. Arkadaşlar takdirname. Bu takdir. Bu da arkadaşlar dersteki sonuçlarım. Bakın şimdi gösteriyorum. Yüz hangisiymiş? Ee, seçmeli spor ve fiziki etkinlikler. Seçmeli yabancı dil. Ee, sosyal bilgiler Türkçe Ve yabancı dil Arkadaşlar ee, Türkçem 95 Yabancı dil 100 Sosyal bilgiler 100 Seçmeli yabancı dil 100 Seçmeli spor ve fiziki etkinlikler 100 Arkadaşlar bence notlarım baya iyi ya. ya Bu zaten takdir Big notlar Arkadaşlar ben bunların internetten çıktılarını aldım yani biz okula gidemiyorduk arkadaşlar. Ben de bunların internetten çıktılarını aldım. Gelmişti sayfaya benim okulumun olduğu sayfaya. Arkadaşlar. Yani ben aslında şöyle söyleyeyim. Yani bu videoyu neden çekiyorum? Yani canım istedi diye. Yani canım istedi diye derken sebebini de söylüyorum arkadaşlar. Yani ben dördüncü sınıfa kadar yani okul hayatımda hiç takdir almamıştım. Yani birinci sınıfta teşekkür aldım, ikinci sınıfta teşekkür aldım, üçüncü sınıfta teşekkür aldım, dördüncü sınıfta da teşekkür aldım. Ama arkadaşlar ilk defa takdir aldığımı öğrendim yani. İlk defa internetten öğrendik arkadaşlar. Bunu fotoğraf çekilerek alırsak şey daha iyi olurdu aslında. Evet arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.